Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün zor şartlar altında çektiğimiz bir aralık favorilerim videosu ile karşınızdayım. Şu an yerde oturuyorum, arkadaşım Esen'in yurdunda. Ve eğer Bilkent'in 76 yurtlarını biliyorsanız zaten küçük bir alan. O yüzden daha da küçültüyorum burada olarak tek kişilik yurt. Neyse, bugün başlıktan görebileceğimiz üzere Bu yıl 2021'in son favorilerim videosunu çekiyorum Bu seri çok beğenildi benim kanalımda Baya iyi geri dönüşler aldım O yüzden çok teşekkür ederim öncelikle Ve ocaktan beri takip ediyorsanız bir kere bu seri Gerçekten çok mersi yani Filmler var, müzikler var ama onun dışında o kadar bomboş bir ay ama aslında çok dolu bir ay gibi aralık çok değişik bir aydı. Dizi izlemedim. Dizi favorim yok bugün o yüzden mesela spoiler birazcık video için ama dizi favorim yok. Filmlerde çok fazla favorim var. Kitap var, müzik var. Bugün bugün bayağı bitik durumdayım arkadaşlar. Jüriden çıktım da o yüzden başlayalım, okey. Öncelikle film favorimden başlamak istiyorum. Bu ayki ilk favorim, buna iki kere gittim hatta sinemada, The French Dispatch ve Sanderson'ın yeni filmi. Bence çok güzeldi. Beğenmeyen çok fazla insan var ama ben çok beğendim. Ve Sanderson'ın estetiğini biliyorsunuzdur zaten. Bayağı estetik, bayağı simetrik, den koordinasyonu çok önem veren bir yönetmen. Ben çok seviyorum kendisini, hani gerçekten filmlerini. Evet, bayağı beğeniyorum. Belmediğim filmin var mı diye düşünüyorum. Bir tane var. Bir gazete etrafında geçiyor. Dört farklı hikayeyi görüyoruz gibi bir şey aynen. Dört ana yazarın bu gazetenin çıkacak son basımı için olan hikayeleri canlandırılıyor filmde. İşte bir tanesi bir tan sanat köşesi gibi bir şey. Bir tanesi bulundukları şehri anlatıyor. Bir tanesi öğrenci görevlerini anlatıyor falan filan. Bence gayet güzeldi. Benim en beğendiğim hikaye üçüncü hikaye oldu yani Timothée'nin olduğu hikaye. Çok değişikti, öğrenci görevlerini anlatıyordu ve hani ve ben bayağı beğendim. iki kere gittim e, sinemada. İki sinemada izleyin eğer hala varsa. French Dispatch 500'den 4,5'lardım galiba, aynen. Sırada bu ay yine sinemada gittiğim <gülüyor> bir film var. Spider-Man No Way Home, açılış gecesi gittim. Yani bu film hakkında hadi konuşalım. Nereden başlasam demek istiyorum. Öncelikle çok büyük spoiler yani. Spoiler uyarısı veriyorum. İzlemek isteyip de hala izlemeyen var. Hani bir diyorum nasıl dayanabiliyorsunuz? İki hafta geçecek. Gittim Spider-Man'e. E ben filmden ne bekliyordum bilmiyorum. Çünkü ben bayağı sazanlandım diyeyim. Hani Andrew Garfield çıkıp da ben filmde yokum, ben filmde yokum deyince belki de gerçekten filmde yok demiştim. Andrew, Toby ve Tom... Spider'larının üçünü aynı ekranda görmek bir tane sahne var zaten birbirlerine sarılıyorlar. Bir kere çok değişik bir şey çünkü kendine sarılıyorsun. Başka bir evrendeki kendine sarılıyorsun. Başka bir evrende. <gülüyor> o çok değişik ve çok garip bir konsept. Tıpkı Loki'nin kendine aşık olması gibi bir şey yani. Ben çok duygulandım. Benim zaten bir yer, bir sahne var biliyorsunuzdur. İşte MJ düşüyor. Tom Mun Peter'ı yakalamaya çalışıyor ve yakalayamıyor. Sonra Andrew Peter'ı direkt balıklama dalıyor yani. Aşağı ve kurtarıyor amcayı. O sahnede ben <gülüyor> o sahne yok yani. O sahne benim için ben o sahneden önce bambaşka bir insanım. Şu an bambaşka bir insanım. Beni değiştirdi o sahne. Yani of. Ve bu bu ay özellikle Spider-Man No Way Home'dan sonra medya dersinde Spiderman konulu bir ödevim vardı. Birbirimiz dört kişiyiz. Birbirimize hatırlatıyoruz işte Gwen'in nasıl öldüğünü ve hepimiz böyle bir dakika saygı duruşu yani. Bir dakika böyle üzülüyoruz kıza. Bu ay gerçekten spider-manle geçirdim. Özellikle No Way Home'dan sonra dediğim gibi bir tane poster tasarladık. Şuraya da koyarım posteri. Bu posteri tasarlamak benim için çok güçtü. Burada buradaki posterde Spider-Man filmlerinin değişimlerini değişimlerine baktık yani. Gwen'leri MJ'dir. Onların zamanlarına baktık ne kadar süre ekranda var. İşte ne kadar süre boyunca Spider-Man etrafta sallanıyor veya kaç kişiyi kurtarıyor. Ee, onun gibi bir sürü data var burada. Infografik yaptık ve evet bakarsanız çok mutlu olurum. Biz hani bir de böyle bir data yok yani etrafta. Asla böyle işte MJ şu kadar saatte şu kadar zaman ekranda. Tobin'in Peter'ı şu kadar zaman ekranda. Öyle bir data yoktu. O yüzden ben tekrardan izleyip böyle kronometre açıp onları sa kendim saydım. Grup arkadaşlarımla aynı şekilde. O yüzden hani bayağı uğraştık. Bakıp da hoşunuza giderse hoşunuza giderse değil. Hoşunuza gidecek. Başka bir cevap kabul etmiyorum. Evet. Benim beklentilerimin hepsini karşıladı ve daha da fazlasını verdi. Özellikle bunu konuşmadan geçemeyeceğim. Matt Murdock abi. Yani bu adamın burada olması beni çok mutlu ediyor. Daredevil yanlış zamanda Netflix'teydi arkadaşlar. Yanlış zamanda Netflix'teydi. Netflix'in Türkiye'de bu kadar önemli bir yere sahip olmasının tamamen pandemiye falan borçlu. Yoksa yani herkesin hani ben mesela pandemiden önce Netflix'im var dediğim zaman niye Netflix kullanıyorsun ki ya falan filan deniyordu yani. Daredevil yanlış zamanda yanlış yerdeydi. MC'ye yerden Çünkü mesela en zaman Yazık günah yani demek istiyorum. Endografi'de harcamazsın. Hayır değilse. Üçlemek ikinci film geliyor diyorlar. Ve Venom'la olacak diyorlar. Eğer Venom'la olursa yemin ediyorum. Böyle böyle istiyor. Venom'la olacaksa. Evet evet. kaydım ben bu şekilde. bence Aslında düşündüğüm zaman... Çok iyi bir origin hikayesi. Tom Holland'ın spider çok uzun bir süre boyunca Iron Man 2 ya bu. Iron Man Junior falan filan diye dalga geçiliyordu. Şimdi gerçekten tam bir sefil Peter Parker rolünde göreceğiz. Çok mutluyum o yüzden. Evet Spider-Man hakkında bence bu kadar konuşmam yeter yani. Sırf bir film için <gülüyor> 10 dakika konuştum yine. Bu ay bir de son bir film daha var. Five Sos grubu var biliyorsunuzdur belki. Benim çok sevdiğim ortaokuldan beri en sevdiğim grup. Ve Five Sos'un 10. yılı 2021 kurulmalarının. Ve ona özel bir tane küçük special gibi bir şey çıkarmışlar. ten years special diye. Belgeselimse ama değil. Böyle aralarda skeçler mikeçler var. Ve hani çok duygulandım. Ben bu ay iyi değildim. Şu an onu anlıyorum. Evet. Five So She Looks So Perfect'de Look Callum'a şöyle bir bakıyor diye ağlamazsın yani. Eğer Five Sauce fanıysanız veya daha öncesinde bir zamanlar Five Sauce'u dinlediyseniz ve sevdiyseniz bence Ten Year Special'ı kesinlikle izleyin. Filmlerden bu kadar. Five Sauce konuşmuşken şimdi müziklere geçelim. Ee, müzikler de evet çünkü Five Sauce var. Bu şarkıların hepsini aşağıdaki playlistte bulabilirsiniz. Bir ara yani yine gerizekalılık edip geçen ay fark ettim onu galiba. Bu playlist açık değilmiş ki herkese açık yapmamışım. Ama bu sefer açık. Geçen aydan beri açık yani aşağıda bulabilirsiniz playlistte. Bir de bu arada birkaçınız 2-3 kişi birkaçınız ama <gülüyor> 2-3 kişi bana Spotify rap videosu neden yapmadın diye sordu. Geçen sene çok dalga geçildi ben benle o konu üzerine şey, man, Spotify rap'tinizi kimse umursamıyor falan filan." diye. O yüzden bu ay bu yıl çekmedim ama iki kişi, üç kişi falan sormuş. Çok teşekkür ederim o yüzden merak ettiğiniz için ve datalarım da şurada. Instagram'dan paylaşmıştım Instagram'da takip edin Ama datalarım da böyle. şimdi şarkılara geçiyoruz. Evet, şarkılarla da çok az şey var. Çünkü her şey hep aynı şarkılar şeyleri. Şarkı playlistin başında ama. Evet, Mesela playlistini giydiğimde bile şarkılar görebiliyor musunuz? Yes. Reklamını yapıyor Esen Hanım işte görüyorsunuz. Evet. Görebiliyor mu? Kamu spotu. Evet, görebiliyor. <gülüyor> Zeynep'in playlistine gidip de şarkıları direkt en başta görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle yani bütün hepsi bu şarkıların ve daha fazlası. Playlistimde var. Evet, e, dediğim gibi favori dizim yok bu ay. Bu dönemel <gülüyor> dizi önlü değil mi? Mar Öner. Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous <gülüyor> Mrs. Maisel kesinlikle katılıyorum. Ben de birinci <gülüyor> sezonunu izledim. Esen Hanım birazcık anlatmak isterseniz. Gilmore Girls <gülüyor> seviyorsanız özellikle onun yapımcısının yaptığı bir dizi. Yine böyle hızlı konuşmalar, mükemmel diyalogların olduğu, dönem dizisi. Bayağı şey, şey, dönem dizisi <gülüyor> bu arada, olduğumu da şey yapayım. Ve yeni sezonuna Gilmore Girls'teki Jess geliyor. O yüzden dönem ederim. dizisi kadın bir komedinin ünlü bir komediyana dönüşme ama çok gerçekten anlatılmış. Birçok evet. spoiler değil bu ama dördüncü sezonu falan görüyorum hala kadın ünlü değil falan yani. Ben bu ay onu izlemedim ama Esen'in favori dizisi diye aşağı yazacağım. Evet şimdi favori kitabıma geçelim. Kitapla yanında yok. Üşenmezsem, Edi Değen Zeynep buraya kitabın kapağını kitabın var olan halini koyar. Bu ay bu kitaptan bahsettim birazcık. Gerçi şuradan bulabilirsiniz. Antigone'yi okudum. Sophocles'ten. Antigone müthiş bir kitap. Antigone hayatımda okuduğum en iyi oyun falan ve Antik Yunan tarihi zamanında yazılıyor. Ee, kesinlikle kesinlikle öneririm Hani çok kısa bir şey zaten. Ana konusunu falan şuradaki videoda anlatıyorum. Kitaplardan da bu kadar. Favori diğer şeylerim segmentine geçelim. Esen Hanım bana hatırlatsın. Şimdi favori diğer şeylerimde şöyle bir şey var. Azıcık dedikodu yapmak gibi olmasın ama. Mezuniyette giyindiğim elbise. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Favori elbise. Hayatımda giyindiğim en güzel elbise falan olabilir yani. Şakasız. Buraya da koyayım. Ankara'nın güzel yanlarından biri başkent olduğu için ve İstanbul kadar kalabalık olmadığı için voleybol turnuvaları çoğunlukla burada yapılıyor. Ben voleybolu çok seviyorum biliyorsunuz. Bayağıdır anlatıyorum favorilerim videolarında. Voleybol kulüpler şampiyonası vardı. Biz Esen'le hem final gününe yani finale ve üçüncülük maçına bilet almıştık ve böyle yakından çektiğim fotoğrafları da buraya koyabilirim belki. Ee, arkadaşlar bu haftalık, bu haftalık, bu aylık bu kadar. Ben sizi artık 2022'de göreceğim bir daha. Gerçi evet. Bu bu setuptan dolayı özür dilerim. Ama bugün Esen Hanım'a ilk başta odasını bana açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet dostlarım bugünlük benden bu kadar. Yarım saat konuştum yine ve bunu benim 3 güne yetiştirmem lazım. Ee, benden bugünlük bu kadar. Benden bu yıllık da bu kadar. Evet 2022'de görüşeceğiz sizinle dediğim gibi. Bu yıl gerçekten beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Bana yorum bırakan, abone olan, beğenen videolarımı ve beğenmeyen videolarımı herkese çok teşekkür ederim. Evet muayelik bizden bu kadar. E sen de görüşürüz nesin? Görüşürüz. <gülüyor> bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı. Unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum. İnstagram'ımı, Spotify'ımı falan stalklayın aşağıda. Linki olacak hepsinin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bay.